Merhaba arkadaşlar. Borsalarda testere piyasası dediğimiz yataya bağlanmış, aşağı yukarı aşağı yukarı sürekli olarak iniş çıkışların yaşadığı piyasalarda yapılabilecek hap gibi, ilaç gibi işlemler. Bunlardan bahsettim. Yasal uyarı'yı görüyorsunuz. Hiçbir biçimde alım-satım tavsiyeleri değildir. Merhabalar. Öncelikle daha kısa süreli, 10 dakikayı, maksimum 14-15 dakikayı geçmeyen videolar çekeceğim bundan sonra. Yükleme ve yükleme sırasında, kayıt sırasında çok fazla zaman kayıtları yaşanıyor. Uzun süreli videoların da sıkıcı olabileceğini düşünüyorum bu yüzden. Şimdi hap gibi, ilaç gibi. Uzun süredir benim borsadan öğrendiklerimden anladığım şeyleri sizlere anlatmak istiyorum. Evet, genel olarak herhangi bir hisseyi açtığınızda hisse özelinde değil ama genelde bütün hisselerde benzer hareketler yapılır. Bu da borsa ile birlikte veya borsaya aksi yönde olmak üzere yukarı ve aşağı hareketler yapılması. Bir saatlik Grafikten bakıyoruz şu anda. Burada gördüğünüz gibi yukarı ve aşağı yönde birçok hareketler yapılmış. Ama bunlar belirli sürelerle sınırlı. Daha sonra tersi yönde de hareketlerle bu yapılan işlemler, yukarı işlemler, aşağı işlemlerle bir yerde nötr hale getirilmiş. Şimdi bakalım. 2021'in başında, 2021'in Mayıs 18'ine, 17'sine kadar yaklaşık 5 aylık sürede, şurada baktığımızda birçok hareketler görüyoruz. Genel eğilime bakarsak, 3.20'den 4.42 gibi bir yere gelmiş 3.20 seviyelerinden. Şu arada da 3.64 seviyeleri 3 kez görülmüş. Burada Kısa dediğim gibi, hap gibi vermek istediğim şey şudur. Yatırımcı arkadaşların bilmesi gereken bir hissenin hikayesi olduğu zaman, hikayesinin gerçekleşmesi bazen hiç bilinmeyen zamanlarda olur. Ama genellikle söylentiler, haberler, kap haberleri, 3 aylık bilanço dönemlerinde, bilançolara yaklaşılan dönemlerde hissenin, bilanço beklentileriyle yukarı hareketlendiği dönemlerde pozitif haberlerin daha fazla artabildiğini görüyoruz. Bakınız burada bir yükseliş hareketi var. Burada daha sonra ara ara ara gevşemelerin olduğunu görüyoruz. Ay olarak Aralıktan başlıyor 2021'e kadar. Aralık başından 2021'e bir aylık süre içerisinde sanki Sürekli yükselmiş gibi görünüyor. Ama arada büyük geri çekilmeler var. Bunları gözden kaçırmamak gerekiyor. Şimdi gelelim buraya. 4 Ocak'tan sonra 5 Ocak'ta ciddi bir düşüş. 3.61'den 3.19'a 3.20 diyelim 40 pip. %11 yapar. 3.20'lerden 3.68'e 48 %15 lik bir kazanç demektir. 3.70, 3.68'lerden tekrar 3.39, 3.40 deseniz yaklaşık %8'lik bir hareket. Bunlar kaç gün içinde, 3 gün, 5 gün içinde yaşanan olaylar. Demek istediğim şey şudur. Kısa ve öz olarak süreyi rantaba kullanalım. 1. Yükselişlerde belirli bir seviyede %10'luk 15'lik hele yükselişler yaşandığında bir kar realizasyonuna girerek nakide geçerek tekrar aşağı doğru gelişini beklemek. Bu tekrar aşağı gelişler günlük gün sayısıyla ölçecek olsak yaklaşık 4-5 günle 10 20-30 gün hatta bazen 2 ay 3 ay süre alabiliyor ama sonuçta Aşağı geldiğinde, aşağılardan aldığınız zaman, yukarıda hedeflediğiniz seviye ne olursa olsun, %10'luk 15'lik bir yükseliş sağlanmışsa, bu ara bir dönemse, bilanço dönemi değilse, bilanço dönemine henüz 1 ay, 2 ay gibi süreler varsa, bunlar arada vakit geçirilen dönemlerdir. Bu yükselişler, %10'luk 15'lik yükselişlerden sonra, her realizasyonunu yapan kişi daha aşağıda, daha aşağıda, grafikte görüldüğü gibi, seviyelerden tekrar hisseyi alabilme şansına sahiptir. Bu ara dönemlerde en azından hisse adedinizi artırarak bu dönemleri yaşayabilir, geçirebilirsiniz. Bakınız, şu aşağı, şu yukarı, şu aşağı, şu yukarı, şu aşağı, şu yukarı, şu aşağı, şu yukarı, şu aşağı. Şu yukarı ki kaldı ki bu yukarı giderken bile çok büyük hareketler var. Şöyle açacak olsak bakın arada şurada 489, 490'lar. Burada 450'ler. Arada 40 %7'lik bir aşağı gelişi var. 450, 451'lerden neye geliyor? 515'e. Yüzde %12, 12-13'lük yukarı hareketten sonra, 5-15'lerden nereye geliyor? 479 79 4 80, 5, 15 35, yaklaşık yüzde 7'lik tekrar gerici. Bundan sonra nereye gidiyor? Yine yukarı. Sonra nereye geliyor? Yine aşağı. Sonra nereye geliyor? Yine yukarı. Bilanço dönemlerini ciddi anlamda bilanço dönemleri biliyorsunuz, Yıl sonunda 12 aylık bilançoların açıklandığı e, ay aşağı yukarı Ocak sonu Şubat ayının ilk haftası. 12 aylık bilançoların daha açıklanmadan önce satın aldı, alındığı aylarda Ocak ayının başıyla Ocak ayının sonu arasında daha da e, yoğun olarak 15 Ocakla Şubat ayının ilk haftasına kadar ki. 15-20 günlük süredir. 15 Ocak'tan önceki Aralık ayı, Kasım ayı, Ekim ayı, bu 3 aylık dönem ara dönemdir. Arada vakit geçirilen dönemdir. Diğerlerinde de öyle. 3 aylık bilançoların açıklanacağı Mart, Ocak, Şubat, Mart 3. ayın bilançosu, Nisan sonu Mayıs başında, Mayıs'ın ilk haftası gibi açıklanıyor. Ama Mayıs'ın ilk haftasına kalmadan Nisan ayının ortasından itibaren satın alınmaya başlanır. Nisan ayının ortasından itibaren Mayıs ayının ilk haftası arasındaki bu dönem 15-20 25 günlük dönemde hissenin Bilanço beklentilerinin satın alınmasıyla hızla yukarı gitmesi söz konusudur. Bu dönemde günlük, üç günlük, beş günlük hareketlerle yukarıdan satıp aşağıdan yerine koyarak hisse adetini artırma işlemini yapmayınız. Yapılmamalı. Bu işlemler bilançolara 15-20 günlük süreler kala yapılmaz. Daha önceki aylarda yapılır. Üç aylık bilanço Aralarındaki dönemlerde bilanço açıklandıktan sonraki bir sonraki bilançonun açıklanmasına 15-20 günden daha önce daha fazla süre varken bir ay, bir buçuk ay, iki ay, iki buçuk ay süre varken ara dönemler yaşanırken yukarı ve aşağı önemli hareketler olur. Bilanço dönemlerinde ise şu hareketlere benzer ciddi manada önemli sıçramalar yapılabilir. Konuyu bu şekilde özetlemiş olayım. Hap gibi bir bilgidir. Sonuçta 3 günlük, 5 günlük. Bakınız 1 saatlik grafiği. Bir günlüğe çevirelim ve şöyle bakacak olursak, bu bir günlük hareketleri açtığımızda, açtığımızda, yukarı yöndeki hareketlerin, Bakın burada 3 gün, 5 gün, 6 günlük bir yukarı harekette buralardan satış yaparak çıkan kişinin aşağı yönde önemli bir düşüşün sağlanması için 2, 4, 6, 8, 10 gün, 10 gün gibi. Daha sonrasında 2, 4, 6, 8, 10, 12 gün gibi toplamda 20-22 gün gibi bir süre sabırla beklediği takdirde çok daha aşağıdan, yani şu seviyeye bakalım, 4.56'dan bu seviyelerde de 3.71 gibi aşağı yukarı 80 pip, 4.56'da 80 pip dediğiniz zaman, %17 civarında bir kazanç sağlaması. Burada sattığında bin not hissesi varsa, bunun %17 civarında arttırması. Hadi %10 diyelim. 100 lot daha fazla hisse adedini arttırması mümkün olur. Bu daha sonra hisse tekrar yükselişe geçtiğinde bu arttırmış olduğu lotlar nedeniyle aynı seviyeye gelindiğinde dahi %10'luk, 15'lik kazanca geçmiş olur. Hissenin daha yukarılara gittiğinde de bilanço dönemlerindeki kazançlar ayrı. Arkadaşlar burada bu videoyu sonlandırmak istiyorum hap gibi, paydalı, çok uzun vadeli yatırım yapmayı düşünmeyen ya da yatırımlarının bir kısmını çok uzun vadeli, orta ve uzun vadeli, 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 5 yıllık uzun vadeli ve orta vadeli yatırımlara bağlamış, geri kalan kısmıyla da günlük ya da haftalık, aylık trade'ler yapmayı düşünen Bunlardan küçük kazançlar sağlayarak yol almayı düşünen kişiler, küçük yatırımcılar için hap gibi bilgilerdir bunlar. Sonuçta arada kazanç sağlandığı dönemlerde, seviyelerde satışları yaparak daha aşağı seviyelere gelindiğinde, teşleri türü piyasalarda piyasanın dikine dikine değil de yatay çok ağırl bir şekilde yatay testere şeklinde bir yukarı bir aşağı yönde gittiği dönemlerde çok iyi para kazanma imkanlarını hissedetlerini artırarak bu dönemleri olumlu değerlendirme imkanlarını veriyor piyasalar. Bunlardan bahsettim. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.